Vandaşla Sağlık Mutfak'ta'ya hoş geldiniz. Bugün hepinizin hoşuna gideceğini düşündüğüm bir tarif yapacağım. Ev yapımı bir pizza yapacağız. Üstelik hazırlaması da çok kolay ve bu pizzayı mümkün olduğu kadar sağlıklı bir şekilde yapacağız. Öncelikle pizzamızın tabanın üzerine kullanacağımız sos için bir miktar zeytinyağı alıyorum. Bir tane sos tavası, bunun altını açalım. İçerisine bir diş sarımsak ilave edeceğim. Sarımsağımızı ekledik. Bugün biz domates sosumuzu salçayla yapacağız. Aslında taze domatesle de yapabilirsiniz, salçayla da yapabilirsiniz. Sos kabının içerisine salçayı ilave ediyorum. Fakat bu salçayı birazcık suyla açacağız daha sonra. Öncesinde hafif kavuruyoruz. Biraz kavurduktan sonra üzerine su ilave ediyorum. Böyle yarım bardak su yeterli olacaktır. Şöyle bir karıştıralım. Müthiş bir koku ve aroma verecek. Fesleğenlerimi hazırlayacağım. Yapraklarını ayırıyorum. Şöyle ince ince kıyabilirim fesleğenleri. İsterseniz kuru fesleğen de kullanabilirsiniz. Ama tazesinin kokusu tabii ki bambaşka oluyor. Fesleğenlerimizi de içerisine ekledik. Şimdi sosuma biraz tuz, biraz da karabiber ilave ediyorum. Evet, sosum artık hazır sayılır. Altını kapatabilirim artık. Bunu kenara alıyorum. Şimdi gelelim pizzaya. Pizza için bugün hiç hamurla falan uğraşmayacağız. Her yerde satılan hazır lavaş ekmeklerden kullanacağız. Biz tam buğdayasını tercih ettik. Bunun üzerine öncelikle sosumu süreceğim, kaşarımı koyacağım. Fakat birkaç tane de mantar kullanacağımız için önce bir tane mantar doğrayalım hemen. Mantarları ben saplarıyla beraber doğruyorum. Sosumu alıyorum, ekmeğimin üzerine Şöyle yayacağım. Güzelce gezdirebiliriz. Bu yeterli olacak. Üzerine rendelediğimiz az yağlı kaşar peynirini ilave ediyorum. Ama mozzarella da kullanabilirsiniz. Hatta daha da yakışacaktır. Yani burada hemen hemen 100 gram kadar peynir var. Şimdi bu pizzayı köz patlıcanla yapacağız. En güzel tarafı da bu olacak bence. Kaşar peynirlerimin üzerine köz patlıcanları şöyle bir kaşık yardımıyla ilave ediyorum. Üzerine doğradığım mantarları ekliyorum. Pizzayı 180 derece fırında 8-10 dakika kadar pişmeye gönderebilir. Pizzamızı fırından çıkarttık. Üzerine zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Karabiber çok yakışacaktır. Fesleğen yapraklarıyla pizzamızın son süslemesini yapabiliriz. Bol mantarlı, köz patlıcanlı pizzamız hazır. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz hem çok pratik hem de çok sağlıklı bir pizza yaptık. Andaş da Sağlık Mutfak'ta Silverline hesaplarında devam ediyor. Bizi takipte kalın. İstediğiniz tarifler varsa onları da yorumlara bırakmayı unutmayın. Ben şimdi şöyle pizzamın tadına bakayım. Tek kelimeyle nefis olmuş. Bu pizzayı kibar yemenin bir yolu yok.